Yemekteyiz 8 Haziran Cuma, 200. Bölüm Fragman Analizine Geçmeden önce 7 Haziran Perşembe günü, Melaha Hanım yemeği nasıldı? Kaç puan aldı hatırlayalım. Perşembe günü ev sahibi olan, Melaha Hanım'ın yemekleri, yarışmacılar tarafından çok beğenildi. Melaha Hanım toplamda 23 puan alarak, haftanın da en yüksek puanını elde etti. Yeni bölümde neler olacak? Fragman Analizine başlayalım. Yemekteyiz 8 Haziran Cuma, 200. Bölüm Fragmanında, Mustafa Bey alışverişle başlıyor. Kendisinden çok emin gözüken Mustafa Bey, yarışmacıların parmaklarını yiyeceğini iddia ediyor. Mustafa Bey market alışverişini yaparken, zılı hareket etmeye çalışıyor. Fakat hızlı hareket ettikçe ortaya eğlenceli görüntüler çıkıyor. Mustafa Bey çok pozitif ve çizgi film karakteri gibi eğlenceli hareketler yapıyor. Mustafa Bey'in evine geçtiğimizde, sunucumuzun dikkatini ses çıkaran komik bir oyuncak köpek çekiyor. Bu oyuncak ilgi odağı oluyor. Mustafa Bey aşçı edasıyla, yemeklerini çok tertipli ve düzenli yapmaya başlıyor. Kendisinin gerçekten iddialı olduğunu, ve kendine güvendiğini hareketlerinden görebiliyoruz. Mustafa Bey'in ilginç tatlısı eleştirilere neden oluyor. Mustafa Bey dondurmayı hazır almadığını, Kendisinin yaptığını söylediğinde Hande Hanım çok şaşırıyor. Yemek sonunda haftanın birincisi açıklanmadan önce, Tansu Bey inanılmaz şekilde eleştiriliyor. Tansu Bey yaptığı yemeklerin çoğu hazır ve annesi tarafından yapıldığı için en düşük puanı alan kişiydi. Fragmanın sonunda sunucu Onur Bey haftanın birincisini açıklıyor. Bakalım 8 Haziran Cuma günü kazanan kişi kim olacak, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.